Evet sevgili EYT'liler, evet sevgili askeri ücretliler, gerçekler dünyasına hoş geldiniz. Tüm değerli vatandaşlarımla sesleniyorum. EYT ve askeri ücret, kronikleşmiş EYT sorunu ve askeri ücretin müzmin e, enflasyon karşısındaki tutunma yarışı. Eğer askeri ücretliyseniz evde birkaç çalışan olması lazım. Eğer EYT'liyseniz, geçiş dönemindeyseniz iş de bulamıyorsunuz, bazen çok sıkıntılar yaşıyorsunuz ve emekliliği iple çekiyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar, daha önceki videolarımda belirttiğim gibi Sayın e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok pragmatik ve gerçekçi, realist bir liderdir. Son dönemde arkadaşlar EYT'nin e, STK ve toplumsal isteği hem hükümeti hem Ankara'ya gereğinden fazla iletildi. Ve özellikle e, seçimin yaklaşması ve bu seçimde 3 büyük şehrin genel seçimim Özellikle e, tetikleyici unsuru olması hasebiyle e, rahat hareket etmek, çalışmak isteyen Hükümet Erkeme Cumhur İttifakı bu seçimde ilk, büyük, üç büyük şehri almak istiyor. Üç büyük şehri alanlar, bu şehri alanlar tabii ki genel seçim için tabii ki havaya giriyor. Eğer muhalefetse hemen erken seçim diyor. Bu da istikrarı tabii ki hükümeti, devletlik istikrarı bir önce sağlamak için erken genel seçim kararları genelde anlıyor. Şu anda arkadaşlar EYT ve askeri ücrette yapılan çalışmalar var. Askeri ücrette özellikle komisyonda şu an hükümet erkinin çok dirençli olmadığını, işçi kesiminin de bazı işte işveren kesiminin de bazı itirazlarda itirazları da bulunsa da bir direnç geliştirmediğini görüyoruz. Özellikle işçilerimizin ve bir işçi temsilcisi kardeşimizin de orada olması bizlere onur verdi. Ama tabii ki şekli anlamda değil, gerçek anlamda bu hissiyatın ve işçilerin temsilliğinin belirtilmesi, işçilerimizin çözüm noktasında maaşlarının özellikle askeri ücretle 2 üstü sağlanması. Ve bunun yanında EYT'nin çözümü noktasında EYT ile ilgili birçok planlar ortaya atıldı. Ben dağıttım ama EYT ile alakalı özellikle gelen anketlerde, şok, 3 büyük şehirde durumlar kritik. O zaman burada bakıyorlar EYT var, askeri ücret var. Askeri ücrette 2000 üstü bir gelir söz konusu. İnşallah bu sağlanacak arkadaşlar. Başkomutanımız bu konuda çalışma talimatını gizli verdiğini düşünüyoruz. Süleyman e, Soylu Bakanımızın da biliyorsunuz e, Türk İş'e gitti. Ve orada görüşmeler gerçekleşti. Eskisi çalışma ve sosyal bakanıydı. Evet arkadaşlar. Şu Merkez Bankası'nın ben bu EYT ve askeri ücretle ilgili eğer hükümet güçlü bir karar alırsa para basacağını düşünüyorum. Evet yanlış duymadınız. Merkez Bankası güçlü bir karar alındığı takdirde eğer hazine yük olmamasına bu geçiş döneminde EYT ve askeri ücret için para basabilir. Her diyeceksiniz enflasyon artacak şu olacak bu olacak. Dünyada para bas bir ülke yok arkadaşlar. Kimse kimseyi kandırmasın. Yemekte ikramiyelerine de bir müddet para bir miktar para basıldı. ...ve emekli ikramiyeleri ödendi. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Amerika'da para basıyor, Almanya'da para basıyor arkadaşlar. Bu konu büyük bir şey değil, yeni olan bir şey değil sevgili arkadaşlar. Önemli olan devletler çıkarlarını ve halkının mutluluğunu, refahını düşürmektedir. Evet, erken emeklilik ve askeri ücrette tabii ki anketlerde gelen şok sonuçlar... E, ...özellikle erken emeklilik ve e, erken emeklilik diyorum EYT ve askeri ücrette büyük sevinçe ulaştı ve hükümet harekete geçti. Evet sevgili arkadaşlar, EYT ve askeri ücrette çok büyük bir şekilde şu anda konsensus var. Gelen anketleri belki siz bilmiyorsunuz ama bizler görüyoruz. Bu konuda EYT ve askeri ücreti memnun edecek hükümetin açık açık ve farklı seçim alacağını herkes kani. Bu konuda büyük adım ve büyük hareket bekliyoruz. Bütün çalışmalar zaten bu yönde. EYT ve askeri ücrette tüm kardeşlerimize büyük umutlar ve büyük sevinçlerin olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle 29 Mart'ta büyük müjdelerin açıklanacağı gün görüyoruz ve askeri ücrette çok yakın bir zamanda 2000 bandını geçildiğini göreceğiz. Benim fikrim hükümet sembolik bir adımla adımla 2023 şeklinde bir askeri ücret verilecektir. Bu konuda son çalışmalar arifesinde. Bu gelişmeleri size aktarmak istedim. Özellikle EYT'li kardeşlerim, alacağınız müjdeyi para basarak devletimizin yerine getireceğini düşünmekteyiz. Bu konudaki fikirlerimiz, ikramiyelerde ödenen paradan dolayı buradaki duruma da aynı çözüm getireceği düşüncesindeyiz arkadaşlar. Hepinize selam ediyorum. Özellikle EYT planını çok merak ediyorum. Hükümetin sunumunu çok merak ediyorum. Saygılar sunuyorum. İnşallah faydalı, daha etki ve daha çözümcü haberlerde beraber olmak üzere. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.